Merhaba merhaba merhaba herkese. Ah, ta. ta. Napam be. Bugün ne York. Evet, bugün Joker Joksil la patu. Un comic evet. rap je evet. evet. yani. <gülüyor> en komik mi? Evet, Joker. Joker. Ha. Aynen. Bizim gibi hey jail league sanizm. Dur soruyorlar insan bilmiyor. Ama neyse, Abone ol, videoyu paylaş. Evet. Senin o suriyosun lan. <gülüyor> <gülüyor> Bizi Instagram'da takip edebilirsiniz. Yorum da yazabilirsiniz. Şikayet etmeyeceğiz vallahi. Yemin ederim. Evet. Hadi video geçelim. Ve geçmiş olsun Türkiye. Evet. Geçmiş olsun. Çok çok çok geçmiş olsun. Joxila pe iki. Hadi.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 Bak can yani okay Joker Antaly Antalya Antalya listen Doğrucu at, uh, atladım mı? Evet evet. Al üstü üstü. için diyorsan gidip <gülüyor> gidip Nem bu kadar kötü olsun. Sakin ol bro. Ya Joker komik o o o o o o o o yani o o o o o o o o o o o o o o o o <Gülüyor> tamam ben söyle sıkıntı yok ah kalbim kerede bekle bekle bekle sen sakino ah Güey, how many rappers? Catch rapçilere şimdi. <gülüyor> sayıyor musun? Yani daha ama modern yani. An onu. yani rapper, değil Hı mm hı. -hmm. Okay. Ah. Wow. <gülüyor> I, you ya diyeceğim. Joker'in şey rapçi arkadaşları var mı? Yani çünkü ben merak ediyorum. Yani tüm bütün rap diss atıyor o yüzden yani arkadaşları var mı bilmiyorum. Çocuk köpek diyor. Karadeniz Ah! Hadi denk. <gülüyor> Abi neden neden küfür ediyorsun ya? Evet, ya küfür çok var yani. Aa evet. Bu şarkıya bir cevap var mı arkadaşlar? İzleyelim. Yani karşı di A gibi fakat gerçek bütün bunlar. sakın çünkü bu girdiğin hiç savaş değil ama yavaş yavaş Yani yani fark ettim yani. çok güzel Gerçekte Bildiğim her şey çok güzel sadece bilmiyorum. Sözde çok sert çok ağır yani. Çok tehlikeli. Ağır. Sen bizi nasıl <Gülüyor> bu kadar yüksek uçmak için? Sen kim köpeksin lan? beni ediyorsun. hakkında zaman iyi olmayacaksın. Senin şey, bu bir daha Burada yapmaya çalışıyor ya da övüyor mu? Yani övmemeye çalışıyor? Eee shall Yeah, evet, since Aki Ajan will not be reborn. Bu nasıl kalemler bir daha görmeyeceğiz? Bu nasıl kalemler bir daha görmeyeceğiz? Over. Means it's praising them. It like they will not be reborn. In like there will not be any another person like them again. Ha, okay, okay. Ha, ha such okay, as. Okay, okay, ha, come on. Çünkü burada Ha. Şeyin şakı, bu bir daha doğmayacak. Kafa siktir, sıralar çok üstünüzden. Böyle şeyleri fakat sıkıntınız varsa. Ne? Ne? Ne? Tamam. Hahaha. Tamam. Tamam. Tamam. Glorys hadi. bir şey ya, Sağ ol. Sağ ol <gülüyor> Serbest Trap <Rabci>, G hadi. Vay Joker. <gülüyor> <Sakin> <gülüyor> <gülüyor> yani Buda işte geri gitmek istemiyor ve gelmek istemiyor. Neyse. Çok iyiydi. Evet, sizin şunu söyleyeceğim. Gerçekten. Ben biliyorum şey falan. Lynch falan atabilirsiniz e, Joker'e çünkü hep yani böyle insanlara diz atıyor falan. O yüzden insanlar ona kızabilir Yani evet. onu anlıyor ama gerçekten akışı çok iyi ve evet. bazı sözleri de doğru söylüyor. Yani doğru yani fikirleri var ve katkısı mesela. Var. Mesela yani mesela bak <gülüyor> bak mesela bence bence bence eski two crop eee şekil daha yani. Yani rock stilleri çok kadar seviyorum Çünkü evet. yani hardcore gibi bir şeyler. Şimdi Önceden önceden art oh. evet, çok anlamlı oluyordu. Yani böyle o zaman özel o kadar sevmiyorsun yani onun Yani özel çok özel bir insan, evet, çok, çok o, özel. onun bir yer, daha... ayrı bir yer. Evet. Bazı <gülüyor> modern şarkıları bilmiyor ya biliyorsun. Tamam. Bazı, bazı ve bazıları beğeniyorum Tamam. Neyse. Evet. <gülüyor> Aa, evet. like at lütfen domuz değil at. Sadece at. Evet. At. Ve yorumda yazabilirsiniz. Evet yani kışta yazda yazabilirsiniz yani fark etmez evet. ve bir dakikası fre görüşşe ne kadar barağı işte <gülüyor>